İnsan Bugün Kendi Evrimini Çözecek Kadar Evrimleşti İyi Günler Değerli Arkadaşlar, Tamer Kaya, 5 Dakika Evrim Bugünkü Konumuz, insanın Kendi Evrimini Çözme Hikayesi Evet, İnsan Bugün Kendi Evrimini Çözecek Kadar Evrimleşti Bunu Düşünmek Bana Gerçekten Çok Heyecan Veriyor Ama Bunun Uzun Bir Hikayesi Var Şimdi hep birlikte bu hikayeyi gözden geçirelim. İnsanlığın evrim sezgisine nasıl ulaştığını bilmek pek olası değil. Ancak taş devri insanının dahi avladığı hayvanların vücut oluşumlarıyla kendi hemcinslerinin yaralanması ya da ölümü sonrası gördükleri oluşumları kıyaslayarak aradaki benzerliğin farkına varması bir dönüşümcü olarak bir düşüncenin ortaya çıkmasına neden olmuş olabilir. Ancak bilinen ilk Kayıtlı evrim düşüncesi bundan 2500 yıl önce Güney Ege sahilinde İyonya uygarlığında ortaya çıkmıştır. Millet şehri o zaman denizin daha derin bir körfez yaptığı Büyük Menderes deltasında zengin ve aydın bir uygarlık şeklindeydi. Ve burada yaşayan bilinen ilk filozof olan Thales'in öğrencisi Ana Anaximandros yaşamın denizde başladığını ve karaya ve kuru bölgelere çıkarak ilerlediğini belirten ilk kişi olmuştur. Daha sonra Aristo'ya baktığımızda Kuzey Ege'de Asos okulunda hayvanlar üzerinde yaptığı araştırmalar ve yine Midilli'de de yaklaşık 3 ya da 4 yıl boyunca yaptığı araştırmalarla hayvanlara yönelik çok derin incelemelerde bulunmuştur. Özellikle süngerler gibi bitki ile hayvan arasında sınırda kalan canlılarla ilgilenmiştir. Ve ...çok önemli eserler bırakmıştır bu konuda ve bu eserler kendisinden sonraki düşünürleri derin etkileyecek eserler olmuştur. Daha sonra İslamiyet'in bilim hareketi olan Abbasi Hanedanlığı döneminde hanedanlığın baş yeri Bağdat'ta bir Beytül Hikmet adı altında bilgelik evi kurulmuş ve çeviri hareketi yapılmış. Burada başlıca Aristo'nun olmak üzere eserleri çevirilmiştir. Bu eserlerle ilgilenen El Cahiz bu dönemde hayvanlarla ilgili geniş araştırmalar yapmış ve kendisi de Kitabül Hayvan adı altında bir eser bırakmıştır. El Cahiz doğal seçilim ilkesini tam olarak tanımlamasa da buna yakın açıklamalarda bulunmuştur. Daha sonra Avrupa karanlık bir dönem geçiriyor geçirmiştir ve 18. Evet. yüzyıl Fransa'sında Kraliyet Saray Bitki Bahçesinin Yöneticisi olan Buffon, genel ve özel doğa tarihi başlıklı büyük bir eser, geniş bir eser kaleme almıştır. Bu eser kendisinden sonraki doğa bilimcilere yol gösterecek bir eser olmuştur. Bu eserde yer yer dönüşümcülükle, ilgili açıklamaları olsa da dönemin dini otoriteleriyle çatışmaya girmemek için genellikle çelişkili yazıları olduğu da bilinmektedir. Aynı dönemde Osmanlı İmparatorluğu sınırları içinde Erzurumlu İbrahim Hakkı da yazdığı Marifatname eserinde Evrim'den bahsetmiştir. Madenlerin bitkilere, onların da hayvanlara dönüştüğünü ve insanla hayvan arasında maymun ve nesnas yani vahşi adamın bulunduğunu bahsetmiştir. Osmanlı sarayının kütüphanesinden yararlanarak bu eserini yazmıştır. Yine 18. yüzyılın sonlarında İngiltere'de Darwin'in büyük babası Erasmus Darwin dönüşümcülüğe yönelik açıklamalarda bulunmuş ve Zoonomia adı altında önemli bir eser bırakmıştır. Aile ambleminde de kabuktan geliyoruz, ekonküs omnia ibaresi bulunur. Tüm canlılığın küçük ipliksi bir parçadan geldiğini iddia eden ve dönüşümcü açıklamaları bulunan bir isimdir. Yine Fransa'da Napolyon döneminde Kraliyet Saray Bahçesi'nde botanik bahçesinde 12 profesörden 3'ü birbirleriyle dönüşümcülük konusunda bir tartışma süreci içindedirler. Lamarck ve Geoffroy dönüşümcüdür. Ancak büyük paleontolog Cuvier kendi dalında çok önemli buluşlara imza atmakla birlikte evrimin mümkün olmadığı düşüncesindedir. Ve bu dönem Fransasında Cuvier ile Lamarck, Yine Kuvier ile Geoffroy arasında tartışmalar olmuştur. Bugün hepimizin bildiği Lamarck'ın tipik kuramı e, o dönem ortaya çıkmış. Lamarck evrimin öncelikle kullanma ve kullanmama sonra da kazanılmış özelliklerin kalıtımı ilkesiyle açıklamada bulunmuştur. Vücudun sinirsel sıvısı bir organı kullandıkça onu daha işlevsel hale getirebileceği iddiasındadır Lamarck ve evet. örneğin bir kuşun suda parmakları arasındaki perdelerin oluşumunun bu şekilde olabileceğini söylemiştir. Ve daha sonra bu gerçekleştikten sonra bu özelliklerin sonraki nesile de geçebileceğini belirtmiştir. Zürafa boynu örneği de bunun gibi bir örnektir. Ama evrim teorisinin gerçek sahibi Darwin olacaktır. Darwin, Victoria İngiltere'sinde yaşamış ve dünyanın hemen her yerinde keşif örneklerinin toplandığı bir Ülkede bulunmaktadır. Kendisi de bir keşif gezisine çıkmıştır. Ve bu gezi tüm dünyayı dolaşacak şekilde 5 yıl kadar sürmüştür. Bu gezi süresinde kendisi bir dönüşümcü değildi. Fakat geziden sonra yavaş yavaş dönüşümcü fikirleri ortaya çıkmıştır. Ve evrim sezgisi de yine bu şekilde ortaya çıkmıştır. Ama bu sezgisini kamuoyuna açıklamak için acele etmemiştir. Birçok endişesi kamuoyu ile olan sıcak evet. ilişkileri ve o dönemdeki tutucu dini çevrelerin ya da kabul edilen görüşlerin kendi sezgilerine ters düşmesi nedeniyle bu riski göze alamamış ve beklemiştir. Ancak 20 yıl kadar bekledikten sonra genç bir doğa bilgininin Endonezya adalarından aynı teoriyi aynı şekilde bulduğunu Darwin'e yazması sonrası Darwin harekete geçmiş ve teorisini açıklamak durumunda kalmıştır. Aslında teori her ikisinin ortak teorisi olarak açıklanmıştır. Lamarck'ın teorisinden farklı bir teoridir. Temel ilke doğal seçilim ilkesidir. Burada bireysel varyasyonlar çok önem kazanır. Bir canlının ortaya çıkardığı yeni nesilde her biri birbirinden farklı bir varyasyon, çeşitlilik bulunmaktadır. Bunlar içinde de en uygun olanı bir sonraki nesilde daha avantajlı olup seçilecektir. En iyi Perde ayağın seçilmesi örneğinde olduğu gibi. Lamarck'ın bahsettiği edinilmiş özelliklerin kalıtılımı aslında burada artık dışlanmıştır. Yani edinilmiş özellikler kalıtılmaz, varyasyonlar içinde en uygun olanlar seçilir. Doğal seçilim ilkesi budur. Darwin doğal seçilim ilkesini detaylandırmış, bu konuda çok önemli bir eser bırakmış ve yine... Ömrü boyunca bıraktığı çok sayıda eserde de evrim sezgisini kaleme alarak tanıtmayı amaçlamıştır. Yalnız yaşamı boyunca kalıtım için bir açıklama getirememiştir. Aslında kalıtım tam da onun yaşadığı dönemde Mendel'in yaptığı araştırmalarla ortaya konmuştu. Fakat Darwin, Mendel'le bir araya gelme şansı olmadığı için bunun farkına varamadı. Yalnız Mendel'de çalışmalarından daha sonra vazgeçmek zorunda kaldı. Bu notları onun ölümünden sonra ele alındı ve 20. yüzyılın başlarında genetik tanımı Betis'in tarafından yapıldı. Yine Mendel kalıtımının altyapısını oluşturan genlerin, Mendel kanıtımını genetik olarak ortaya konması da Morgan tarafından gerçekleştirildi. Darwin'in teorisi ancak ve ancak 20. yüzyılın başlarında 1920'ler civarında matematiksel olarak doğrulanabildi. Bunu popülasyon genetiği başlığı altında irdeleyen Fisher, Wright ve Haldane tarafından yapılan araştırmalar doğrulamıştır ama tam bir evrimsel sentez daha sonra Theodosius Dobzhansky'nin ve Ernst Mayr'ın çabalarıyla olmuştur. Özellikle genetik bilimi ve türlerin kökeni evrimsel sentez sürecinde çok önemli bir eser olmuştur. Ayrıca yine 20. yüzyılda evrim teorisini önemli açıklamalarla şekillendiren Mayr'ın kitabı da Sistematik ve Türlerin Kökeni de evrimin artık kabul edilen bir teori olması sürecini şekillendirmiştir. Gördüğümüz gibi evrim bilmecesini çözmek bir kişinin bir anda bulduğu bir şey değil, insanlık tarihinde birçok düşünür adeta öre öre bu süreci gerçekleştirdi. Hepsine minnet borçluyuz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hepinize aydınlık günler diliyorum.